Büyük heyecanla başladığım öğretmenlik mesleğini hayal kırıklıkları almaya başladı. Branşımın olumsuz yanlarının sürekli demoralize etmesi, özel okulda çalışmanın dezavantajı gibi süreci etkileyen durumların yanı sıra öğrencilerle geçirilen keyifli dakikalar. Öğretmenliğin en can sıkıcı olduğu nokta dersin ortasında çalan kapı ve arkasından öğretmenim matematik öğretmeni bilgisayarı açamadı. Ders işleyemiyoruz, derse başlayamıyoruz, tahtaya bakabilir misiniz? Sorusuyla kesilen dersimin bir diğer dersi devam ettirme çabası içinde sınıfa koşar adım gidip bilgisayarın güç düğmesine basarak sorunu çözmenin verdiği mutlulukla karışık, üzüntü, bıkkınlık hali. Peki ya özel günler için hazırlanacak videolar ya da okulun web sitesinde yayınlanacak grafik tasarımlar ve bunlar gibi daha birçok iş yükü. Bilgisayar öğretmenliğinin yanı sıra teknik destek, ses sistemi kontrolcüsü, bilgisayar tamircisi, grafik tasarımcı gibi birçok mesleği yapmanın yoruculuğu. Her şey bir kenara, öğrencilerle yapılan etkinliklerin keyifli ve eğlenceli olması, tüm olumsuzlukların bir kenara bırakılıp hep birlikte dersten mutlu ayrılmak, sanırım bu meslekte 6. yılım olmasının en büyük sebebi.